Bir özetim, bir başlıyor. Dolar 17,94, Euro 18,46, altın 1039,60, borsa 8.864 ve Bitcoin 24.304 de gün düşüşle kapattılar. 9 yaşındaki çocuk oynadığı outfein'in ateş almaz sonucu 8 yaşındaki kuzenini başından vurarak ölümüne neden oldu. Srabzonspor'un yeni transferi Mark Bartal yolda İspanyol savunmacının bize her yer Trabzon sözleri taraftarının beğenisini topladı. Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı. Valencia'nın bonservis inadı kırıldığı Fenerbahçe Maxi Gomez'in kadrosuna katmaya çok yakın. Malta'daki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin belava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap geldi. Mülteci değil bilim insanları dedi. Bir dönem güzeliyle ortalığı kası kavurmuştu. Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı. Sinan Engin cümlesinin sonunda yüklem olarak küfür kullanmaktan son anda döndü değerli izleyenler. Gülen Tarancıoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Abdullah Gül ile olan fotoğrafını manidar sözlerle paylaştı. Bu haberimizde gün özetinin sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.